Bugün 9 Eylül 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Dolunay'a doğru büyüyen ay sabah 7.42'de Balık Burcuna geçecek. Bilinçaltının ve spütüel kavramlarının üzerimizdeki etkisi de artabilir. Zaman zaman hayalci ve dalgın olabileceğimiz için dikkat gerektiren konularda zorlanabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren ay Başak Burcundaki Venüs'te karşıt açıda olacak. Bedensel ve ruhsal daha hassas olabileceğimiz bu saatlerde bazı kronik sağlık problemleri de nüksedebilir. Melankolik ve alıngan ruh hali ilişkilerde de memnuniyetsizlikler yaratabilir. Şartları fazla zorlamamalıyız. Terazi burcundaki Merkür bugün retro harekete geçiyor. Merkür 2 Ekim'e kadar Terazi ve Başak burçlarında geri hareketli olacağı için bu dönemde zihinsel faaliyetler ve iletişimle ilgili konularda yavaşlamalar ve karışıklıklarla karşılaşabiliriz. Günlük yaşamımızda, ilişkilerde, iş, eğitim ve ticari alanlarda daha dikkatli ve temkinli olmalıyız. Bu dönemde üzerine çalıştığımız işleri gözden geçirebilir, eksikleri tamamlayabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.